Selam dostlarım, merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok enteresan bir yerden sesleniyorum size. Buradan sanırım bir kere daha önce seslendim. O da gözden çok da iyi bir video değildi. Neyse, bugün sizlerle gördüğünüz üzere bu tabloya birkaç tane yıldız çizeceğiz. IB okuyorum, International bakkalori program ve orada resim dersi alıyorum. Resim dersine de bir tane sergi açmak. Şimdi koronavirüs nedeniyle sergimiz iptal oldu <gülüyor> ama her şekilde yapacağım. Devam ediyoruz. Hayat durmadı devam. <gülüyor> o yüzden bugün buraya birkaç Birkaç yıldız çizeceğiz sizinle. Ve dediğim gibi az önce göstermiştim sanırım. Veya şimdi de boya Boyalarımı döktüm. Dediğim gibi yatımaya yıldız çizeceğiz. Videoya başlamadan önce dolap uygulamasında birkaç tane kıyafetimi satıyorum. Eğer almak isterseniz veya bakmak isterseniz aşağı linkini koyarım. Tamam şimdi başlıyorum. Yani defeden çaldığım fırçalar bu arada. Dostlarım açınızı değiştirdim. Çünkü ışık buradan gelecek biliyorum. Dediğim gibi derflerinin fırçalarını kullanıyorum. Öncelikle nasılsınız diye sormak istiyorum. Ee, umarım iyisinizdir. Bismillah başlayacağım ama korktum şu an. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Zor olacak arkadaşlar. Zor birkaç gün yaşıyoruz farkındaysınız. Ee, benim şu an evden çıkmayalı 5 gün oldu. Bu 5. günüm. Bu ne bilmiyorum. <gülüyor> Bu benim kanalda yaptığım bir video da değil daha önce hiç. Hani hiç böyle bir şey yapmadım. Ama deneyeceğiz. Lütfen ne kadar kötü olduğu hakkında yorum yapmayın çünkü gerçekten çok kötü olduğunun farkındayım. Neyse, dediğim gibi enteresan birkaç gün yaşıyoruz. Ne yaptığımı anlatayım bu birkaç günden. Test çözdüm çok fazla. 12. sınıfım. YKS'ye gireceğim. Sözelciyim. Test çözüyorum, iyi oluyor. Okulda çok çözemiyorum çünkü hani dediğim gibi IB programındayım. IB programı daha çok böyle yurtdışına gitmek isteyenler için yapılan bir program. Ben o 11. sınıfın başında istiyordum yurtdışına gitmek ama sonrasında vazgeçtim ve YKS'ye hazırlanıyorum. Hani okulda test çözemiyorum çünkü okulda başka bir eğitim sistemi görüyorum. Benim, benim şöyle ben evde olmaktan gayet memnunum. Okula gitmeyi pek sevmiyorum ben. O yüzden hani evde kendi işimi yapmak, istediğim saatte uyanmak ki istediğim saatte uyanmanın birazcık e, dozunu kaçırmış olduğumun farkındayım anne. Bayağı geç uyanıyorum. E, ama hani istediğim saatte uyanmanın güzelliği inanılmaz bir şey. Çünkü hemen okuluma bayağı uzakta oturuyorum ve bayağı erken kalkmam gerekiyor okuluma yetişmek için. Ki son birkaç haftada da zaten yetişemiyorum okula. En azından ilk derse. O yüzden şahsen okula gitmediğim için mutluyum. Ama eğitime ara verilmesinden dolayı hep birazcık üzgünüm çünkü hani ben eğitim almayı seven bir insanım. Yeni şeyler öğrenmeyi severim ama okul sevmiyorum sadece. Evde gerçekten sıkılmaya başladım ve bu hayatta söyleyeceğim planlamıyordum ama hani dün temizlik yaptım. Ben Temizlik yaptım. Dün aynı zamanda Açlık Oyunları Ateşi Yakalamayı izledik. Ailecek tek kardan izledik. Hepimiz izlemiştik ama bir daha izleme kararı aldık. Açlık Oyunları 2 serinin en iyi filmidir. Fikrimi ve değiştirmeye çalışmayın. Çünkü fikrim değişmeyecek. En iyi. Serinin en iyi filmi o. Sıralamam benim için Ateşi Yakalamak. Alaycı Kuş Part 1. Birinci film. Direkt Açlık Oyunları. Ve son film. Ama ikinci film. Hani ikinci filmin kimse üstüne geçemez. ikinci film mükemmel. Neden? Çünkü... Finicoder var. Film, film çıkalı 7 yıl oldu neredeyse. Kitap çıkalı daha da uzun oldu. <gülüyor> Hala Finicoder'ciyiz. 2020'de değerin spoiler nasıl daha iyi ve daha kahramanca bir şekilde ölmesi gerektiğini savunacak tek kişi kim? Ben. O sorunun cevabını alıyor. Çok kötü oluyor ya. Yani. <gülüyor> bana en azından çünkü okul olduğu zaman dışarıya çıkabildiğimiz zaman tamam şimdi dışarıya çıkacaksın o zaman de toparlan diyordum kendime <gülüyor> şimdi onda da diyemiyorum. Arkadaşlar şu an çok gözüküyor mu bilmiyorum. Çünkü o yani hepsi aynı renk gibi gözüküyor ama. Şurada gördüğünüz üzere beyaz bir tane nokta yaptım. Kardeşim Defne sağ olsun. Ama şöyle kalemler verdi bana. O yüzden bunları kalemlerle yaptım. Şöyle küçük küçük beyazlar falan yaptım. Arkadaşlar açınız birazcık değişti farkındaysanız. Bu kadarını yaptım. Dediğim gibi az önce şu kalemlerle birkaç şey ekledim. Hatta şöyle küçük böyle yuvarlığımızı şeylerle ekledim. Geçen hafta önerdiğim filmlerden herhangi birini izlediniz mi? Videonun linkini buraya veya buraya koyarım. Aşağıya da koyarım. İzlediniz mi? İzlediyseniz ne düşündünüz? Lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bu videonun altında bırakabilirsiniz. Birkaç tane şarkı önereyim size. Şarkıları büyük ihtimalle hızlandıracağım. Yoksa <gülüyor> telif hakkı yiyorum. Ama birkaç tane şarkı önereyim. Şu an dinlediğim. döküyor dinlemeye başladım. Uzun süre dinlemek istediğim bir gruptu zaten ama dinlemeye başladım ve gerçekten şarkılarını çok seviyorum. Hadi birkaç tane dinleyelim. Onun dışında Brockhampton, Brockhampton inanılmaz bir grup, grup. Hani gerçekten çok game changer bir grup. Rap grubu. lerim ikinci katlarını atmaya başladım. Arka plan siyah olduğu için hani sarı üzerine koyunca birazcık yeşillimsi bir görüntü veriyor. Şurada falan görüyorsunuz. Belki çok gözünüzden Hani ben dikkat edince görünüyor. O yüzden onları kapatıyorum. İkinci katı atıyorum. Sanatçı da Dayglo diye bir sanatçı, şarkıcı. başka yeni dinlediğim şu sıralar <gülüyor> anlatım bozukluğu grup da Nasty Cherry diye bir tane grup. Grubun nasıl oluştuğuna dair bir belgesel dizisi var e, Netflix'te. Charlie X biliyor musunuz bilmiyorum. Büyükten biliyorsunuz hani Boom Clap şarkısını söyleyen kadın var ya. Onun kurduğu bir grup. Hani izlemeyeceksiniz bile şarkılarını öneririm. Attım birazcık ama Çok uzun işim var gerçekten O yüzden hepsinde konuşamayabilirim ama Şarkı açacağım ve şarkıları buraya bir yere koyarım Yani ne dinlediğimi O yüzden şimdi Hızlandırıyoruz Zeynep Hızlandır buraları. <gülüyor> Neyse hızlandırmadan önce bir şey söyleyeyim. Ee, şu sefer en sevdiğim sanatçılardan biri de Clairo. Ee, kendisini bayağı uzun sürede dinliyorum aslında. Hatta kendisi SoundCloud indirmemi sağlayan kişidir. Bubblegum şarkısını sadece SoundCloud'da paylaşmışız zamanında. Spotify'da yoktu. O yüzden ona indirmiştim SoundCloud'da ve Clairo'yu uzun sürede dinliyorum ama bu ay özellikle çok fazla dinlemeye başladım. Şimdi Clairo dinleyeceğim. Şarkı çok güzel. Şarkıyı sevmediğini iddia eden herkes yalan söylüyor. Evet dostlarım. Böyle oldu. Şahsen bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Böyle bakınca kötü birazcık hani uh, peki oluyor. Kameradan bakınca çok güzel olduğunu düşünüyorum. Önce kafam karıştı o yüzden. O yüzden lütfen aşağıya nasıl oldu? Nasıl beğendiniz mi? Beğenmediyseniz neyi beğenmediniz? Bugünkü videodan bu kadar. Bu videonun gerçekten ne amaçlı olduğunu, neden izlediğinizi hiç bilmiyorum. Ee, ama bu sergiye gidecek. Sergiye koyacağım bunu eğer olursa. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye-bye! You're <laughs> hey.